Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'tan sonra, e, Minecraft'tan tek broken skyblock aldığımız Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir bölümle beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Paradox'u hatırlarsanız, e, yeni bölüm gelmemişti. Yeni bir bölüm gelmemesinin sebebi, e, yeni versiyonla alakalı, e, yeni versiyonla alakalı sıkıntılar çıktı. Sıkıntılar olduğu için, e, maalesef ki e, bölümü şarj şey olmadık. E, çekmedik. O yüzden de e, baya bir geç kaldı. Ee, geçen yani ben arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bu sandıklara hemen açık Arkadaşlar biz 3 tane arka arka Böyle çekirdik. Bölümcektik. Tamam. Bu geri zekalı mal. Bu geri zekalı mal creeper'lar. Aptal geri zekalılar, beyinsiz özürlü. Bak, beyinsiz özürlüsün, beyinsiz özürlü. özürlü. Creeper'lar geldiler, patlattılar. Nip'in anısını harbadan ağladılar, gittiler O yüzden de bayağı bir eşyalarımız Bilmem ne filan patladı e, Gitti bayağı zarar gördük Ama intikamlarımı alacağım mı alacağım Evet şu an üzerimde tamam mı? Şu 64'lük tahta kalsın Çok pis geliyorum oğlum intikamımı alacağım Ali delirttiniz Ali delirince ne yapar biliyorsunuz siz Şimdi suyu atmayalım Zor olur. Barut, barut ihtiyacımız var. Şunu atalım e, Bunu atalım ondan sonra bunu atalım tamam. Yereksiz ona her şeyi at. Şimdi Yemek buraya gelsin ee, Eğer işimize verebilir Bu, aa tam daha sandık yapmam. Olum önceki önündeki sandık nerede? Arkadaşlar yok Ben onun için şey yapmışım. Pardon çok özür dilerim Bak işte bu zombiler yüzünden yani Kripplenler yüzünden Aya bir şeylerimiz karışmış Mevzular filan karışmış Sandık nasıl yaptı ya Al sandığı unuttum bak He ha, hatırladım tamam ee, Bir flashback geldi Aniden Hatırladım ee, tamam yapalım Çünkü geniş sandık lazım bize. Tamam çok iyi Şimdi Arkadaşlar Ben video dışı şuraya bol Bir spam olmuş yani şey Meşale çektim Buraya meşale çekmenin Bu buraya dilik gibi Hayvanlar zombiler Spam oluyor. Oyunu da kastırıyor aslında ama olsun olsun ee, olsun. Şurada görmüş olduğunuz gibi pasta var. İşte burayı yaparken acıktım. Bu arada ben barışıldamıyım. Yok tamam barışıldım. Şu barışıl mevzusunu acıktım. Barışıl mevzusu şuydu, yani arkadaşlar. Ee, şu arkadaşlar. Şu sebepten Ben video dışı oynuyorum. Ee, ve bana bir şey olduğunda eşyalarımı gitmemesi için var mı var orada? magma Ü, tamam iyi magma magma gelmiş tamam iyi bayağı iyi aşırı güzel bu arada arkadaşlar bu sandıkları ben neden atıyorum bunu da söyleyeyim eşyalar siliniyor yani bu e, şeyleri güvenip şey koymayın hemen bir bunu çağıralım tek attık oğlum tek attım lan o kadar aksiyon yaptık dedik yok şöyle yok böyle bunlar ne işe yarıyor vallahi bilmiyorum arkadaşlar o yüzden at gitsin Şimdi elma... tam şu şeyleri koyalım. Sandığımıza şeyleri koyalım. Ee, kömür var mı? Dur şunu da silelim. Bu neymiş lan? Bunun ismi yok. a garip bir sandık ismi. Garip bir sandık. Ani nedir nedir bilmiyorum. Şimdi e, bizim kömüre ihtiyacımız var. Ee, bir tane de 64'lük. Ha bu. Evet. Şimdi neden böyle bir şey yapacağız? Bunu açıklayalım deli gibi tamam mı? deli gibi meşale yapıyoruz arkadaşlar deli gibi pardon ilk önce çubuk yapacağım çok güzel ilk önce çubuğumuzu yapalım ilk önce çubuk çubuk çubuk hatta altıla hatta hepsini döksek mi acaba? çünkü baya bir çubuk gerekir tamam şimdi bizde bu kadar çubuk süper bunları böyle birleştir bana verebildiğin kadar tamam çok iyi bana bu kadar bir şey verdik ne yedim ismi? Meşale yani tamam. şimdi ben bu meşaneleri izleyeceğim. Pis mis, pis pis. Koy, koy, koy, koy. Bayağı bir şeyden koyduk ya. İnşallah koyabilelim. Arta bayağı olan yanda az bir şey var. Tamam. Artık zombiler çok fazla spam olamaz. çünkü kuşa gelmiyorlar diye biliyorum. İnşallah gelmiyorlar. Yoksa o kadar e, şeyler boşuna gidecek. Hiçbir böyle, hiç böyle önüne gelen gire bas, bas, bas, bas, bas şimdi bu tarafları bu taraflarda biraz yapalım çünkü bu taraflarda ilginç yok şerefsizler ama inşallah doğmayabilirler oğlum bizim alanımızı ele geçirmişler ya şerefsizler nasıl şey diyor valla aşırı şaşır kaz kaz kaz kaz kaz kaz vay etti arkadaşlar şu blokları hatırlıyor musun biz geçen seneden geçen sene beni seyredenler bilir ya Nevz hatırladın mı şu blokları ey yarım ey Ulan bir on işte oynamıştık Bir oranı satayım Ne oluyor lan? Ağır örümceği Neyse dur ya Bu müziği söylemeyelim telif gelebilir <gülüyor> Hoppa <Gülüyor> süper Şimdi Neredesin lan? Örümcek abi yere gitmiş ben her yerde abi var. yargı abi, kapşa abi. <gülüyor> an lan. lan, lan, lan ne oluyor? Uha, lan geçemiyor. Lan. lan, niye geçemiyor? Bıraderim bana. Nereye gitti o örümcek? Lan sen nasıl örümceksin? Bana saldırmıyor bu. Lan bu nasıl örümcektir lan? Şimdi bak buna vurursam. Benim hayvanlar Tamam Şey altına gitmedi. Anladınız siz Bip Bip Tamamdır şimdi Tahta çıkıyor gene de. deli gibi şöyle bir ihtimet gelse yeni bir yükleme gelse manyak olmaz mı be Aşırı güzel olur be arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bölüm limit yerimiz 10-15 dakika arası olacaktır Çok fazla geçmek istemiyoruz, O yüzden Devam ediyoruz çünkü 20 dakika sıkabiliyor. Artık normalde oynayacağız. Normalde oynamamak için bir sebebi yok ee, Yani hep, yani hep aslında benim yaptığım hatalardan biri hep şu: video önceleri ben hep barışçılıkta oynadığım için o yüzden sıkıldı. Yallah canım diğer tarafta kendini selam söyle. ooo bak setin güzelmiş abicim bana versene şu setini. <gülüyor> <gülüyor> zombi'yi sonunda yedik artık. Selamünaleyküm hanımefendiler. Aleykümselam ben de Ali. Yallah. Tamam öldürdük Güzel. Şimdi biraz daha kasalım ondan sonra ben alanları büyüteceğim iki taraftan da. Şimdi ilk önce biz ne tarafı büyütecek? Sağ biz Evet burada iyi o ananı satayım. Böyle bir yağmur yağdı ki oğlum oyun kasıyor. Oğlum harbi Hani çok garip imzolar oluyor ya şu seride var ya çok korkuyorum. Yani bu seri yani bu yeni versiyonları oynarken çok korkuyorum ha. Ee, yeni versiyonlar ya yani bir de evet, yeni versiyonlar da alakalı da biraz konuşalım biraz bu bölüm sohbet tarzı olacak bir daha hiç böyle şeyler konuşmayacağız çünkü. Yeni versiyonlar ben neden çekiyorum bu Ali Sadık Hemen söyleyeyim Yeni versiyonlarda şöyle bir sıkıntılar olabiliyorum tepkilerin Çünkü ben yeni versiyonunda ne derin geldiğini, ne özelliklerin geldiğini bilmediğim için Videoyu çekerken bazı sıkıntılar oldu. İşte mesela ee... Bir canavarı görüyorum, biliyorum o canavarı öldürüyorum Diyorlar ki lan o canavarı niye öldürüyorsunuz? O canavar size sana çok pis hayvan gibi yarıyor ama benim haberim yok yani bu hayvanın yara işe yaradığında Ben onu işe yaramaz bir hayvan olarak görüyorum Ama maalesef işe yarıyormuş ee, O yüzden de Ali Sadıklı kanalında ben şey çekmek istemiyorum arkadaşlar ee, Soru hayır Plan çekmek istemiyorum Kapıcı abi yeni versiyonlar Plan çekmek istiyorum Şurada benim bir kekim olacaktı onu yiyelim bu kadar yaptık ya Tamam evet güzel Şimdi, şu örümcek gözünü koyalım, örümcek gözünü e, bilmem neyi falan koyalım, çömürleri de koyalım, tamam. Elmaslar da koyalım. Tamam, baya güzel şeyler çıkıyor. E, dur şunu şöyle alalım, bunu böyle alalım, e, sonra bunu böyle alalım, sonra bunu böyle alalım. Tamam, çok iyi. Suyu da koyalım yani. Tahtayı da bırakalım. Tamam, o kadar uğraştık çünkü bunları yapmak için. Bu işe yarıyor mu arkadaşlar? Yani bunu bilenler yazsın ben bunu bir gözüme takayım yani. Ne oluyor? Ne, oluyor? ne oluyor? Bir saniye korktu mu? Bir saniye. Lan ne oluyor? Onu koysa kafaya kafayı açıyor şunu? Aa kafayı koyalım mı? mi o gözlerini? Galiba değiştirmişler. Olsun olsun sıkıntı yok. Aa bu da meşale görevi görüyor ya. Bu da iş görür bence. Şimdi ben ben bir tane acaba kılıc çapsan mı? Hmm, Yap yalım ya. Ne gereksiz kılıç? Hatta bir tane yapalım ya. Dur bir tane yapalım dur. Bir saniye, bir tane yapalım ya. Bu kadar. A, iki tane lazım Tamam, iki tane uzsunuz. Bir tane bas. Üç, üç, üç. Tamam, tamam. Şimdi diğer tarafa da büyütelim biraz. Diğer taraf, diğer taraf, diğer taraf. Diğer, taraf. diğer tarafa da büyütelim biraz. Çünkü hep buralar hep buralar olmaz Lan oğlum seni şurada Atla dur lan Bir saniye Siz mı oldunuz koçum Gel buraya Al. Hadi gel gel hadi bana Ne oluyor Aa. Karmaşa çıktı aman Allah'ım Abi zombi tamam bunlar gider ya Bir saniye Karnım acıktı, dur. Hemen bir pasta yiyelim. Şunu da koyduk, dur. Tamam iyi. Çok güzel, çok güzel. Şimdi, ben biraz olanları genişleteyim hemen. Ee, videoyu 13-15 dakikaya bağlarız artık. böyle de videoyu bitiririz. Bence çok iyi oldu ya. En gereksiz 20 dakika falan. Tamam yap. Şimdi gereksiziz 20 dakika çok sıkılıyor yani O süreyi de düşürdük biraz Çok iyi oldu bence Aşırı yüksüz oldu Manyak güzel oldu Şimdi koyalım bunları koyalım bunları koyalım bunları koyalım bunları koyalım bunları koyalım bunları koyalım bunları koyalım bunları, koyalım bunları. Koyalım, koyalım, koyalım. tamam iyi Şimdi iki tane daha şunu akıyalım. Tamam. Şimdi 13 dakikaya bağlayalım. Şunu tam ben şunu Fiyat tuşunu alacağım. 1 saniye. Evet. Fiyat Yanlış bir yol olabilirim çünkü ya ben, e, de, yani bayağıdır ben yani bildiğiniz yönünden hayadır. Eee Minecraft Survivor'ı çekmediğim için e, yeni versiyonlarla alakalı e, çok fazla bildiğim şeyler yok. Ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Sıkıntı yok. Hatta belki ileride Ali Sadıklı kanallar Sonra burada yani ben en fazla Kapıcı abi kanalını diski atıyorum zaten o kanalın abonesi az Ondan da sıkıntı olmaz bu arada Kapıcı abiyi de siz bekliyorum e, Yargı abi de iyi de bilirsiniz. kendisi Remz abi olur e, Benim kanalım sayılmaz ama çeyrek benim de sayılır Remz abinin de sayılıyor e, Kapıcı abi Çünkü baya yardımı geçti Remz abinin yani, Kapıcı abi ya yani Videolar konusunda baya yardım ediyor bana Remz abi ananı satayım Şerefsiz oldu şerefsiz. it oldu it. Senin ben Senin ben Balık gitti Hii. Has Oğlum ya Ne yaptı ya Allah İçine ettim lan videoyu bitirecektim ya Ya videoyu bitirirken bu yapılır mı? <gülüyor> Arkadaşlar ben hemen şuraları izlandırıp bir videoyu bitirecek Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama maalesef kötü şeyler oldu bunları söyleyeyim çoğu eşyalarımız gitti ee, Bayağı şeylerimiz gitti ama canımız sağ olsun Videomuzun sonuna gelirken buraları da göstereyim arkadaşlar buraları ışık koyduk burayı game moddan yaptım yani şu ışıklı yerleri Game moddan yaptım bu kedileri de e, Game moddan koydum Sadece şu ışık, ışıkları işte e, Kendim koydum bir de Bal e, şuradaki balga balgabaklarını ben koydum. Bu köpek zaten bizim gopağımızdı. Kedileri ben spam ettim yani e, creeper'ları kaçırması için. E, arkadaşlar yani seri'nin hızlı bitmesini istediğim için Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Nasıl diyeyim size. Eee yani her şeyi böyle yeniden yapmak istemiyorum. O yüzden çoğu eşyaları game odadan aldım. Hatta bazı yerleri game odadan aldım. Çünkü her videoda bir yerler patlıyor ee, Yani buraya full ışık yaptık ama yaramadı. O yüzden bu videomuzun burada sona geldi. Bu videoyu iki min beş dakika